Ejderha o? Ejderha o. Ejderha Ne tarafa gidiyoruz ya şu an? Ejderha mezarlığını bul. Aa evet doğru mezar. E, gidelim bakalım öleceğiz hadi bakalım. Şöyle amansız güç, ateş oku. Ateş oku bizim ağzımız burnumuzu kırar. Bence biz buradan şeye geçelim. Habablarım ee... <gülüyor> hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba dostlarım ben Serdar ve Skyrim, hoş geldiniz. Ben şeyi görünce oradan oraya kaydım bir şey oldum yani. Ben bunu bir- yapacağım. İnşallah önümüze bir şeyler maz ama şuraya gireceğiz. Evet, bir ejderha savaşına gireceğiz. Sürecek bu biraz. Biraz sürecek. İnşallah Delfin bize yardım ediyor olacak. Delfin'i keşke yoldaş olarak yanımıza alabilsek ama olmuyor. Yanlış yerden mi girdim? Ters taraftan girmiş olabilirim ben. Jalsin nerede? Öldü mü lan? Stormcloak'su olucuz ha. Zeir Ah. Ah. Ha. Delfin. Aha. Aha. Karış bilmiyorum. İki dilim var benim. Türkçe İngilizce. Delfine güveniyorum. Ben ben buna ben giderim buradan. Bir saat beklesek. Delfin gelir mi? Gelmedi. Delfine başka nerede buluşacağız biz? Kardeşim özür dilerim ben basıp gideyim istersen ya. Ben geziyim gerçekten benim yerim değil ya. Aynen küstahlık cüret işte. <gülüyor> ha. Ha onu mu you going to check that out ha? Ben bir de buraya şey Conjure Flame Matronik koyacağım. Ya kaçıyorum. Görüşürüz. Al bakayım. Öldürdüm lan. Salahı öldürüyoruz salahı. Bu işi bitirelim. Aa! Ölmemeye çalışacağım. Benim ana şeyim bu olacak. Nerede bu? Nerede Kaçtı mı? Yok orada. Aa başkasına saldırıyor. İyi iyi. Büyümüz geri gelir. Kime saldırıyor? İnşallah devlerle kapışıyorsundur. Oh bizimkiler hallediyor ha. Kimle savaşıyorsun ha? Devleri, deve çekelim bunları. Devlere. Dev kampı var yakında. Yes. Bebeğim yes. Gel bakayım sen buraya. Neredesin lan? Bizimkiler nerede ya? Yere mi indi? Bam diye bir ses duyduk. Ne, ne salağı görebiliyorum. Ne de delfini görebiliyorum. Uuu. Uh, ağaç mantarı alırım. Değeri mi döndü acaba? Ben yalnız başıma kaldım. <gülüyor> Anlaşıldı. Oo oh, oo oh, oh, yo yo! Aha, Delfin burada. Ben şimdi gelsene şöyle bir ha, ilerlesene. Yalımlar için mi? Allah'sı yani bir tane daha. Oo, yes bebeğim. Salak değil mi konuştu az önce? Şerefsiz seni, ben bir tane daha mı çaksam ya? Şey, taş vücut. Taş gibi vücudun var ha. <gülüyor> Çünkü bu ölecek. Yok yok bize, bize vurma hocam. Şerefsiz seni. Ejderha vuracağız. Çok, çok keyifliyim şu an ya. İnşallah arada bir de bir kişi bir şey daha olur de. Dovakin diyor senin sesin bana, bana şey olmaz diyor. Bana vurma... Aho! Oho! Oho! Oho! Bebeğim hayır hayır. Vurun şunu! Vurun şerefsizi. İnşallah Mamut'la kapışmayız daha sonra. Ben sol elli şeye alayım çünkü zaten bana saldırmıyor bunlar. Storm Chrono Haha <gülüyor> ifriti alayım işte ya. Ateş ifritini alayım. Şerifsiz. Öldün ha. Şerifsiz seni. Okey şimdi şöyle hemen devimizde bir ür ürkütücü çelik kılıcı Al al al al. Alabilir miyim? alıyorum. Kaç kaç kaç kaç kaç dev bizi. Hocam devin yanında durmayalım. Devin yanında durmayalım. Dev bizim ağzımız burnumuzu kadar Ejder ruhu da şöyle uzaktan uzaktan hüpletilirsem Hüple... Ammm Çile kavurmalı. Müthiş, severim çileği. <gülüyor> Gerçekten dev ve... Oh mis gibi ejder böyle ammm hmm. Uzatıyor ama ejder. Hocam gel gel şu tarafa gel şu tarafa gel. Orada dev var dev dev. O seni uzaya fırlatır. Uzay, uzay ne biliyor musun? Uzay diye bir şey var. O dev sana bir vurur, evren hakkında aydınlanırsın yani. Hiç bilmediğin yönlerini keşfedersin evrenin. Ben şöyle uzaktan uzaktan konuşabilirim mi acaba? Evet bazı cevapları var. Soralım bakalım. İlk önce buradan bir gidebilir miyiz? Sen kimsin ve benden ne istiyorsun ve de neden şu anda devin yanında duruyorsun? Yalanlar ha. Çok uzun zaman önce Blades ejderha ve Dragonborn, en büyük Sanki Ejder doğan daha bir farklı annesi varmış gibi ha. geri tekrar gerekiyor. Anladım. Eee <gülüyor> ejderhaların dürüç hakkıyla deneyebiliyorsun. Hiçbir şey. Anlaşıldı. Kim <gülüyor> şaşırdı ya orada ejderha olacakların gittik. Çok şeyiz. Ha yok diğer ejderhaydı diyorsun. ki. Okay. Kaçan ejderhaydı, avcı da gördüm ben. Ee, bize saldırmıştı. Ayak yani kafamı kesip kesiyorlardı. Kesim eder. can borcum var o ejderhaya. Neden ona karşı savaşıyorsam? Ş Şeye bak çebek sırtını kaşıyor Yalınlar da kim? Septim'le korumayı bıjiter ya bak yanımda, hemen dibimizde her bir adımıyla üzerine durduğumuz zemini titreten, sallayan bir varlık, iki tane varlık var. Ben bence başka bir yere gidelim. Sonraki adımımız ne? Başka bir yere adım atalım. Sonraki adımımızı ters yönde atalım. Ya ben Skyrim'deki şu olayla şey yapıyordum ya. Yani ejderhaların arkasındaki kim var? Ulan ejderhalar işte gelmişler. Kendi iradeleri var. Allah Allah. Ölü mü kalsaydılar? Neden Talmor'un geri getirdiğini düşünüyorsun? ya yani, yani düşünün. Elf'ler yapmıştır. Elf değil mi? Yapar. Demişsiniz Örk. Ejder doğan da böyle şey yaptı yani hayatta kaldı. Ulan şey müthiş bir şey değil mi? Şu an bu aslında <gülüyor> Ne dersiniz? Talmor dışından ben kazanç sağlarım. Ben hayatta kaldım. Öyleyse Talmor'un ajdalar hakkı bildiğimiz öğrenmemiz gerekiyor. Bu nasıl olacak? Talmor neden senin peşinde? Talmor kim? Bir bahsetsene ya. Aha. Hı. Bir öncekini kaybetmişler gibi de. Almor neden senin peşinde peki? Sen ne yaptın netim? Beyazcık yanılmışsınız ha. Belki de küçük. Farklılıklarınız yüzünden, türcülükleriniz yüzünden ne falarsınız. Irk değil abi çünkü. Elfler ve insanlar iki farklı ırk değil yani. Elflerin sivri kulakları var, farklı gözleri var. Abi bir taraftan ateş çıkarabiliyorlar. Farklı büyülü özellikler. Tür lan bu. Tür, tür de değil belki. Farklı familyalar. Farklı tanrılardan gelmişler. Tövbe. Yani farklı tanrılardan gelmişler bunlar. Nasıl bunları, aa bunlar farklı ırklar. Ya evet çünkü farklı türlerin, farklı alt türleri bunlar. Farklı familyalara falan aitler. Farklı cinslere aitler. Neyse. E nasıl gireceğiz peki bu Talmor elçiliğine? Bam girebiliyor muyuz? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Hadi Anladım. ki fast travel yaparsan diyor. Burada olmayabilirim. Yo. Delfer'in gizli kapı anahtarı. Yo daha kötü olmayacak. Diplomatik dokunulmazlık. Okey. Ben şeyi aldım. Bunu gerek yok. Ben şimdi gidip. Şeyleri şey yapacağım. Buradan şey... <gülüyor> bugün de... Ejderha ruhumuzu aldık. Çok da uzun sürmedi. He. 10 dakikadan kısa bir sürede kestik. Hoş yanımızda devler e, ve delfin vardı. O yüzden o kısmını iyi kullandığımızı söyleyebilirim. Burada bir mantar yoktur başka değil mi? Yok buradaki almışız zaten. <gülüyor> e, güzel. E, kestik ejderha ruhunu aldık. Bakalım bir nelerimiz var. Ejderha ruhunu nereye verebiliyoruz? Aktif etkiler, güçler, nidalar. Yaptığın tüm her şeyi donduruyor. Buz kesiyor rakibin olsa daha hekor. Anladım. Sahip olduğun tüm boşluğa ulaşıyor. Seni zarar veremeyen göremeyen şekilde donatıyor. Bak bunu... Yapabiliriz ha. Ver lan. Nidalar açmak için ejderha ruhu gerekir. Tamam. Var. Hadi Salah'ın ruhunu kullanalım. Saloknir'in ruhunu kullanalım. Hadi bakalım. Deneyeceğiz bunu. Şey yapacağız. Eee... Meciğimiz bittiğinde bunu kullanacağız, büyümüz bittiğinde Efsun'umuz yani bunu kullanacağız ve şey olacak. Gid geleceğiz. Buradan da aşağı iniyoruz. Yine kutsanıyoruz ezan eşliğinde. Güzel kutlu, dolu bir <gülüyor> yolculuk. Çok güzel bu lambalar ya. Şimdi Mifer yeline doğru git. Çorun taş obasına gitmeye gerek yok. Mifer yeline doğru gitmemiz gerekiyor. Dağ çiçeği, ejderha dilleri deli. ne yapıyor acaba? <gülüyor> baksak ya. Ejderha deli. resist fire, çift saldırı saldırıya Hiçbir işe yaramıyor yani. Şöyle bir bakalım. şey yaptığımız var mı? Bilmediğimiz bir şey var mı? Yiyelim yani bilmediğimiz bir şey. Yok. Aha! <gülüyor> Yanımıza bir de yollaş almamız lazım. Yoldaşı Windhelm'den alabileceğimizi düşünüyorum. Kiralayabileceğimizi düşünüyorum yani. Bakalım. Windhelm'deki yoldaş büyücü müydü acaba? Büyücüyse belki azıcık sıkıntı olabilir. Ama herhalde bir kez kiralarsak başka başka kiralamamıza gerek yok. İşte yoldaşlarımızın hepsi kötü şekilde sonlanıyor yani yoldaşlarımızın hayatı. Lydia yine aynı şey. Tenasa aynı şekilde. öyle koyayım ben kendim. Aa, win gelmiştiz Winterme. Aynen Winterme ahırlarına geldik senin. İyi, güzel. Böylece de çok okula da çok yok burada. Oradan bizi nereye olacaklar? Onu hatırlamaya çalışıyorum hala ya. Yani. Yine bir eve mi gideceğiz? A, delfin bak hala delfin gidiyor ha. Sen gözlerin ne olmuş ha? Sen buradan sol tarafı mı döneceksin? Hakkı dedim seni azıcık. Yok yok devam et. Gözlerini bakalım. Hakikaten gözlerin kenarları kırmızı şey böyle uyku kan şeyden. İçinde i̇şte böyle elf, elf, elf diye böyle sağa sola bakıyor. Lanet elfler. Ben de elfim ben. John <gülüyor> Elf yüzü. Kara elf yüzü. Gidelim bakalım şehre. Miğfer ahırı keşfedildi. Keşfedilsin. Öndürümüzü içeri gireceğiz. Belki bir şeyler de alırız. Bakalım. Selam. Yönmüyöm, kestik kestik konumuz. Hadi bakalım. Buraya geliyorsun diye istemiyorsun burada. Şehrimizi kilitleyiyorsun, şey, yiyeceğimizi yiyorsun ve kavgamızda aşağılmıyorsunca. Şey Ama bizim kavgamız iyi. ways of finding kuzeyler sana sorun çıkarıyordu da. Most of the nords living dövecektim onun ya. Anladım, burada da var öyle, öyle tipler. Neden bir sen olduğunu düşünsün ki? Bu Nordlardan bir kısmı, ya yani bizi bize leke sürmek için herhangi bir bahane kullanırlar. Sadece karayiplerden nefret etmiyorlar. Argonianlardan da, Argonianlardan da nefret ediyorlar. Yani Nord olmayan herhangi bir kişiden, herhangi bir kişiler nefret ediyorlar yani. iyi o zaman. Şimdi ...hocam ben o Rolf'un peşinden gideyim bir ya. Of değil o. Merhaba Oran vardı buralarda ya. Az önce diyorduk ki bu nordlar ne kadar şerefsiz. Ondan bunlar herkesden nefret ediyorlar. Şimdi şerefsize bak. Kendisi şey yapıyor, kendisi diyor. Ya bu argonyalar da tembel ha falan diye <gülüyor> Şerefsiz ya. Teşekkür ederim. Ben paralı asker arıyorum. I made my fortune as a but now I'm retired. Ben de deniz kaptanıydım ama artık şeyim. Artık diyor ben. Emekli oldum. I still can't believe Isabella's gone. Isabella'nın gittiğine inanamıyorum. Ök genç birisi. O, hocam sen iyi tutarsın. var. Oh hocam sen iki gel gel gel gel hocam gel. Yani kılıcım keskindir ve ben de savaşta şey yaparım diyor. Gel gel. Hey, hey. bulduk biz yemimizi. Şuna bakın silahlar elimde ne var ben bunu benim buna verebileceğim üretken ürküten çelik kılıcı bu büyük bir ihtimalle daha şeydir. Post bileklik, post A Aa, ben, ben bunun e, şey yapabiliyorum, dur bakalım. Ben Gel şöyle dışarı çıkalım, dışarı çıkalım. Burada dolaşmayalım. Oh be. Wow, hemen şey yaptık hemen çıktı. Gel bakalım hocam, senin bir envanterine bakalım. Bana iyi bir dost oldun diyor. Bunun bir anlamı var. Hocam daha yeni tanıştık, ben sana daha yeni para verdim ya. İyi para verdim o zaman aldı bu kadar şey yaptığımıza göre. He, ben sana nah Ben ne alayım. ben yani, şey bulunma savaş. Ee, sen hiçbir şey giyiyor musun ya? Çelik manşetli çizmeler versem sana şu an gider, girer, girer misin? Giydi mi? Giymedi. Tamam. Sen çelik giyiyorsun sanırım şu an. Daha iyi bir şey çıkart. Cujazır'ı bir şey çıkart. Önümüzde şey yaparız. Güzel. Güzel güzel güzel güzel güzel. Böylece e, hallediyoruz değil mi? Okey kayıtlaymışız. Hahahaha. <gülüyor> Kayıttayız güzel. Ee, böylece rahat rahat kapışabiliriz. Evet sonra doğru düzgün bir şeyimiz oldu. Ee, Çiftelli silah kullanan ağır zırhlı bir e, Nordumuz oldu yani Gel bakalım sen var. Senin artık şeylere çıkacağız. Çeşitli e, <gülüyor> <gülüyor> ne dersiniz? Çeşitli maceralara çıkacağız. Yani i̇nşallah ölmeyeceğim daha doğrusu. Öyle bir düzelteyim ben. İnşallah ölmezsin. Ama Genasa örebilecek birisiydi. Genasa biraz daha böyle sessizce gidiyordu. Hani e, bir assassin, haşhaşi, duikastçı veya e, mesela, ya bir hırsız falan böyle gizli gizli e, gitmek istesek Genasa bize daha uygun olurdu. Ben yanlış yerden mi gidiyorum? Kaldırıp gel. Yok evet böyle gideceğim. Küçük bir U çizeceğiz, şey çizeceğiz. Gidelim. Kürşisar'a doğru gidiyoruz, okey. Ya aynen bak eline almış iki kılıcı, güzel. Seninki iki elli kılıçla kullanıyorsun. Kendi yani kullanmadıklarımızı sana vereceğiz biz. Ver üzümlü. Ver üzümlü neye yarayacak bilmiyorum ama yaptığımız şeylerden kazanıyoruz bayağı. Eee madem Ölmüyor ya şuna bak Ben az önce kasabalının ııı Şimdi öldü, ruh yakalandı ha um, Ben senin keçinimi öldürdüm az önce Hocam, senin kesin video. Ah, okay, görüşürüz. Tamam. İyi. Başka birinin peyni vermek üzere, mesajını vermek üzere oradan ayrılmış güzel. Bilmiyorum acaba çiftliğin fan? Hangarın değil mi ne? Hangarın değil mi ne? Olduğu gibi kalıyor. Şu an hiçbir şeye ihtiyacımız yok ors. Öfem kullanabiliriz birey taşı bunun acaba yeni bir zırh çalabilir miyiz? Sanmıyorum ama 20'de ne? ne arasın? Elmas sızır, elmas sızır böyle. Skyrim'de elmas sızır. Artı 20 magic afa veriyor böyle? Artı 20 epusunu veriyor. Selam. Okey, bir ses seviyelerini kontrol edeyim dedim. Ağzım konuşuyorum, yarısı ağzı konuşmuyorum. <gülüyor> Az konuşmadığım zaten belli de. Ee, kısık sesle mi konuşuyorum? Yoksa yeteri kadar yüksek konuşuyor muyum? Acaba çok konuştuğum zaman patlıyor mu ses falan? Bu şey yaptım. Okyiz. Burası bir yar. sen yersin neresin? buraya Burayı açtığım zaman bir şey olacak. Nesin sen? Ooo Os okay. Kalkan kalkalım satarım ve şey gelecek mi diye baktım gelmedi Tamam güzel gelmesin Gelmemesini istiyoruz Ben yer yer sevimi alayım da en çok geri atmasın gigabyte'larımızız oluyor gigabyte. Alıyor, gigabyte daha da aç Ama mavi daha açayım. Kırmızı daha açayım. Yani, mavi daha aç toplayabiliriz en yani, işte yaptığımız e, potion'ları falan satıyoruz sürekli. Siz Selam dostum. Selam. <gülüyor> ah, Aselmaye şeribim <gülüyor> Öyle mi? Size karın ortasında, karlı havanın ortasında <gülüyor> içmek haber verdiniz. Çukislerle. <gülüyor> Tam paylaşırım hadi içelim. Ah, like your... Well, your spirit... yeah, burda kelime oyunu yapmıyorsun ama zaten. Etimoloji zorundan geliyor. Hey içelim var. Adam verdin sen onu. Ah. Ah işler gittiler. Bana içtiler gittiler. Okey. Daha çiçeklerini topluyoruz tabi Azıcık kırmızı çıksa kırmızı da toplayacağız ama. Evet buradaki baş belaları yine bize bela olmaya şey yapacak sanırım. Uzakta bir yerden kurt sesleri geliyor ama. Benim gözüm ilerideki kalede. O kaleyi aşıp kölece girebilmemiz lazım. karizmi topluyorum karizmi ne yapıyor Malzemeler Resist fahiş Daç hep mavi daç bak hiç kırmızı yok At var burada At derisi Hocam bizim buradan koşa koşa geçmemiz gerekiyor. Ve şurada saveleyip aslında Şöyle. Ben geldim ulan. Şerefsizler. Evet Magic yeniden doluyor ben böyle yapınca. Bana odaklanıp hiçbir şey yapamıyorlar. Hayt tüküreyim gidiyor. Kamansız güce çekeyim ben bunu. Sen orada duruyorsun öylece. Of tüküreyim ya. Öldük evet. Bir kara elfle çalışmaya mı şey yapıyorsun diyor. Cüret ediyorsun. Ulan ben de kara elftim. sız gücü kullanabiliriz artık. Aa öldüm lan. 3. şeyde öldüm. Tamam buradan buraya direkt eskiçe sıkıntı değil. Ya belki uzakta beklerim. Öff be. Hiç yapamadık ya. Çok iyi lan. Ehey. Çok iyimiş. Şeref seni nasıl öldürdük ama. Ben bir iyileşeyim. Oo! Birisi çok fena ok attı bana. Bu çok iyiymiş ya. ya o, oh, hallettiniz ha. Temizledik lan burayı. Şeref Şerefsizleri temizledik buradan ha. Oh mis. Ya, buranın içinde çok bir şey yoktu. En azından buradaki düşmanlar sürekli bizi öldürüyordu. Böyle, oh, bu güzel. Bu güzelmiş ha. Bu çok güzelmiş. Ben yani bunu favlıyorum. Nidalar. Ruhani form. Tabii ki favla favla. Büyücü olan herkes bunu kullanmalı. Mis mis mis mis mis. Kalfar ruh çağıran. Hiçbir şeyin kalmalı senin. Çok adrenç iksiri. <gülüyor> Damage health. Restore magick. Hah. Oh be. böyle. Başka da hiçbir şeyimiz yokmuş ya. Nasıl lan ben o kadar şey topladım? Restore magic. ha Oh oh oh. Oh aha. Mis gibi seviyede atlayacağım. Kimse bir atlayacaksak bir bakalım. Epsun sağlık kuvvet. Sağlığı bir yarılayalım ondan sonra Epsun'a geliriz. 16 seviye olduk. Şaka maka. 16. seviyeye ulaştık. Şuranda böyle dümdüz devam edeceğiz. Sen işe yarıyorsun ha. Sen Jan Janessa kadar ee, şey değilsin. İşe yaramaz değilsin. Güzel. Bunu duymak güzel. Görmek güzel. Gel bakalım. Seninle nice şeylere çıkacağız. Tüm bulduğumuz zırhları silahları da sana vereceğim. Şu an elinde çok basit şeyler var. Ben yine elime taş vücut. Taş vücut e, kullanmayayım taş vücut. Taş vücut çok şey yapıyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman başkalaşım. Taş vücut 60 güçlendiriyor, meşe vücut 40 güçlendiriyor. Artı 20. Ama bu 40 istiyor, bu 153 meşe vücut ya. Yani. Şu meşe vücut. Şu an için meşe vücut. Ama bütün bunların sonunda iyice güçlendiğimiz zaman çok güçlü birisi olacağız büyücü gittiğimiz için azıcık zor oluyor tabii bunlar. Çünkü şu an ekrandan bakıyorum çünkü benim ekranım karardı ha. Yani çünkü sürekli Magic'a kullanıyoruz, Efsun kullanıyoruz. Böyle tükenen bir şey kullanıyoruz, o tükendiği şeyin geri gelmesi gerekiyor. Ama şey çok iyi. Yani nereye koydum? Ruhani, ruhani form çok iyi. Keşke bu yerlerini değiştirebilsek, böyle, organize edebilsek. Evet Stan var ama oraya gitmeyeceğiz dostum. İleri gidiyoruz Stan var. Böylece gidiyoruz Stan var. Seni okula götüreceğim. Sonunda aydınlanacaksın. Biraz bilgi şey olacaksın. Cahil kalma. O kadar cahil kalma ya Stan var. Wow mağara. Karanlık. Tehlikeli. Ma bu, Mağaran özeti bu mu senin kafanda? Hiç kırmızı şey yok ya. Kırmızı çek yok. Hiç yok ya. Sonra maden diyecek. Vay, wow, içinden taş çıkarılıyor falan. Ha, bak ekonomik faaliyetler burada yapılıyor ha. selam. Evet, evet. Şimdi bir de zaten e, büyücüler e, okulun görevlerini bitirdiğimizde veya yaptıkça Zaten daha iyi silahlar alıyor olacağız. Sürekli ve sürekli daha iyi silahlar alıyor olacağız. O yüzden e, bayağı iyi bir konumda olacağız. Ama çok zorlanacağız ne diyeyim yani. Bayağı zorlanacağız. Ya Bu noktada Stamvar'ın iyice güçlenmesi lazım. Böyle zaman geçtikçe güçlenmesi lazım. Ve artık kim şey yapacaksak. Sen bir keçisin. Ee, senin başına gelecekler. Belli. Aldık yani seni şu an. Aldık seni onun şeyi yok. Keçi boynuzunu satabiliyorum sadece. Keçi postunu şey yapabiliyorum. Satayım tamam. Yakında dükkan var zaten. Yakında bir şey var. Ee, bir büyücü de var. Büyücünün dükkanında da alışveriş yapabiliyor. Büyücüler kolejini demiyorum. handa bir büyücü var. Onun dükkanında da alışveriş yapabiliyoruz. Onu kullanabiliriz. Elimizdeki şeylerin bir kısmını oraya satabiliriz. Sonra şey satarız, dükkana satarız çünkü gerek yok yani. Zaten büyücüler e, Projeinde de dükkanlar var, bu yüzden daha rahat olacağımızı düşünüyorum. Hiç yoksa bile elimizdeki şeyleri bırakabileceğimiz bir yerimiz olur. Arzumların topluyoruz olduğu gibi, dem gibi hiç yoksa satarız, bir şeyler yaparız, sirmik yaparız. Girin bakalım şöyle bir hana. Donmuş kalp, donmuş yürek, donuk yürek. Andıl hocam selam. Sen burada bir büyücü varmış Ah orton buraya mı geldi lan? Evet her şey iyi gitti. Orton da <gülüyor> hepsi birlikte kalıyor. Nefret ediyoruz bu şeyden deyip. Words of Clown Mudrağı Neymiş o? Bakalım bakalım. Belki burada bir, bir kitabı vardır diyeceğim. Eskilik var. O bana privasyonu da veriyor. Ve benim Güzel bir anlaşma. Hayır. Neden buradasın peki? And Abraham burada ki. İyi şey güzel olmuş. Ortodunun buraya gelmesi güzel olmuş. İyi. All mı Gerçekten ben burada bir iş yapacağımız falan sandım. gidelim. Ayağa kırıklık, küçük ayağa kırıklıkları. Burada şey olduğunun önünde Rukan, saat kaç? Alt, eee... gerekiyor saat. Aynen. Şöyle bir 4 saat bekleyelim, herkes... gelsin. Dükkanlarına gelsinler. Hah. Dükkanlarda bir satalım satacağımızı. Merhaba. Buna <gülüyor> okay. I so Geçimimizi sağlamak to için to ne to yapmamız, to yapmamız to gerekiyorsa to onları yapıyoruz. Kardeşime de hiçbir şey yapamıyorum diyor. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Şimdi, eee dostum, senden önce bir şeyleri alayım ben. Cam almayayım, cama gerek yok. Maymuncu alayım mesela. Başka da bir şey ökmüş at. Hamunsu olacağım diyor da boş. Başka yerlerde bulurum. Um <gülüyor> Ejderha, kemiği ve bunları satarsam sanırım satacağım başka bir şey kalmayacak. Ama satabilirim bence. Bir şey yapmayacağım zaten. Keçi boynuzu, keçi posu. Bunlara ihtiyacım var mı hatırlamıyorum. Satayım. Zaten çok elimize geçiyor. Sürekli şey yaparız. Ruh cefere parça sanırım bunlardan bir şey yapamıyoruz yani. O yüzden satacağım ha. Silahlar. Silahları... Ee... O ok satayım. Ok o okta bir şeye ihtiyacımız yok. Ama bunlar kalsın. Çelik okları da satayım. Gerek yok. Bir zaten değeri. Bunları biz kullanırız. Ee, Başlıklı ölü çağran cübbesi. Ben bunu giy. Sen başlıklısın tamam. Seni satabiliriz. Erine satabiliriz. Bird Sen kalsın. Sen kal. Bunları da kalsın. Çünkü bunları bir şeyler vereceğim ben. Ölü çağran cübbesi. İki tanesini satalım. Xirler. Akıcılık iksiri. Yok. Az efsunları alırım. Bunların hepsini alıyoruz. Efsun alıyoruz. Fazla nefsun kalsın. Ben satacağım iksirler bunlar. Satacağım iksirler Onlardan bir tanesini satabilirim. Ee, buz hayaleti esansı. Şöyle i̇yileştirme iksiri yok mu ya? Sağlık iksiri. Yok herhalde. Am tamam, sıkın. Ee, tomarlar. Şimdi de satalım. Yiyecek satalım. Malzemeleri satmaya gerek yok. Kitaplar. Bunu zaten varmış. Ben hemen bunu satıyorum sana. Ulan şuna bak. Zarardayız ya. <gülüyor> Salak gibi bir şey yaptım. Sende hiç iksir yok değil mi? Hiçbir şey yok sende. Görüşürüz. Hmm. Memnun kalmadı yaptığı ticaretten. Sen varın yüzüne bak ya. Çok sert böyle. Çok çok diye dur duruyor. Ah Aa bizi şeye gönderecek bunlar. Evet. Ee, tamam. Okey. Bıralım şu an ne olacağını şu an hatırladım. That's cool sen. That's cool. Her şey yolunda. Birisi her şey yolunda diyorsa, <gülüyor> orada bir sıkıntı var yani. Her şey yolunda değil. Ama <gülüyor> merak etmeyin, biz her şey yolunda. <gülüyor> İlginç şeyler olacak, gelecek şeyden. Selam. Tabii canım ben kendimi iyileştiriyorum. Evet kesin öyle. Evet öyle düşünüyorum evet. Büyü, güçlü bir büyü, güzel bir büyü. Anladım. Anladım. Ya sen kendine eminirsenin sıkıntı yok. kendini güveniyorsan sıkıntı yok. Ha, seni kötü oynuyorlar çünkü senin işlerinden dolayı mı? Hayır, hayır yani hayır, de oradan değil en azından. Ama arkamda konuş konuştuklarını biliyorum. Odaları girdiğim zaman konuşmalar birden bitiyor. Neler olduğundan gayet farkındayım. Ve şey yapmayacağım ölçü durmayacağım. Tamam görüşürüz. Alright tamam, yani. then. Ödül olarak ne verecekler? Hiçbir şey thalmor urgent ahead. it sounded like. All right, gelip küreyi şey yapmaya mm -hmm. wow, küre. You can possibly selam. Ee, i̇şte burada kaybolan kitaplar. Aynen tam parçaların tek parçalarındayım. Thank bilmiyorum ben okumadım. Okay. Neyi aldım acaba şu an? Gözyaşı Last of Ki- okey Racial Phylogeny mi? Daughter of Nibban Yetenek kitaplarım acaba bunlar? Evet yetenek kitapları sanırım. o güzel güzel güzel güzel. Büyü yeteneği kitapları. Kara sanatlar yargılar. Güzel. <gülüyor> Başka bir şey yok sanırım. Yardım edeceğim bir şey var mı kolejde? Evet, gidip alır alırız. Tehlike olan maceraya hazırım, macere hazırım. Tehlike olan hiçbir işte ilgilenmiyorum abi. Ben oynamayacağım abi bu oyunu. Çok tehlikeli. Karakterim sürekli ölüyor. Ne satıyorsun? Ne? Kitap mı satıyorsun? Aynen, sadece kitap satıyorum sadece kitap satıyorsun. Yok bir şey yok. Ben de sana ne satacak bir şey yok sanırım. Okey teşekkürler. Polktir <gülüyor> <gülüyor> de burada. E, Ama önce bir şey yapalım biz. Maviyece boğaz mı takıldı. Oku bakalım. Yes, çare 40 oldu. Güzel. Geçer, geçer misin ha? Oh, mis gibi. Sılsımlama 54 oldu. Bir de bayağı aslında yükselmişken şey yapıyor. Güzel oldu. ni ben? O oh, bu ne? Bu başkadaşım mı? Aynen 38 oldu. Mis, mis, mis, mis, mis. Ee, kara sanatlar, yargıda. Bu ne? Hangisi ya? Yine atamam mı bu? Racial flogging İyileşmiyor mu bu? Aynen yenilenme Hadi bir de Destruction'ı şey yapalım Yo Destruction okudun mu bu? Sanırım ilk ilki miydi? Yo, Yo. Destruction hangisiydi lan? Heh, Response to Battle Speech Oh 39 oldu bu da Miss her şey miss şu an <gülüyor> Hocam anlat bakalım. Burak gelip seni görmemi ister hocam. Aynen. Gözye'si gecesi adında bir kitap buldum. Bu mu acaba az önce gördüğümüz şey mi şuradaki şey mi hocam? Şuradaki şeyim. I Like ever... Güreliyorsun <gülüyor> değil mi? Kitap demiyorsun. Kitap okumochusundur diye şey yapıyorum. Aha. Aha. Even a match. İsterim var sana geliyor. Arkhamäj Aron kullandı. Belki yayıncı planted mi Bu çok Eee gelmeyecek mi daha fazla? Orada mı duracaksın? Aa geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor Sen var döv şunu sen var döv şunu ağzım onu kır bak karalar giyinmiş zaten. <gülüyor> ne güzel yürüyüş yapmak değil mi? Bu küçük bir dans gibi düşün. Hazır bunun böyle şeyindeyken, kendi bir ritmi varken. Hani böyle merdivenlerde dans ediyoruz. Sen merdivenlerde geliyorsun. Ben diğer merdivenlerdeyim. Birbirinizin etrafında dönüyoruz. Böyle küçük romantik bir dans. Hadi gel konuş söyleyeceğini söyle. No, he is speaking hocam şu an. Well <gülüyor> allow kavuştur. Ben ne bileyim abicim. Dur bakayım civma. Aa biliyor lan? Biliyor musun? Bak şurada yazıyor hani bana ne abi yazıyor burada. Ne lan? Sen burada sadece danışman değilsin seherim. Technically that is Mary Öyle mi? Arkadan bir atik şoku falan çakacağız. Buradan bir fusrolar çakacağız böyle gökyüzüne uçacak. Şey e, olabiliyor mesela şey yerden çaktığınız zaman fusrolar gökyüzüne uçuyorlar. Now you Anladım. burada şey vardı. Dur güzel bir şekilde çalabilirsek hey. Arkmage'in ııımm ee... Yok bu değil <gülüyor> Bayağı sağlam şeyler ben nereye geldin lan ben kütüphaneye geldim ben Yanlış yere getirdin geri Sıkır mı ne yapıyoruz Aynen Arkmage'i skorturuz okey Kütüphaneye getirdi beni ya Diğerlersek çok sevineceğim. Buradan çık. Hocam dondurdun ama... Elif konuşmaya devam ediyor. Ben de ne istiyorsun hocam? Herkesin yolu anla dondurduğun zamanı. Evet. Okay. The situation here at your college is of dire importance. And attempts to contact you, as we have previously, have failed. Okay. I believe it is due to the very source of our concern. This object, the eye of Magnus, as Okay. People have taken to calling it. The energy coming from it has prevented us from reaching you with the visions you have already seen. The longer it remains here, the more dangerous the situation becomes. And so I have come here personally. Aha ne ne diyeceğim peki? Tamam bu benim de ne arkadaşım var? ne yapacağım ben. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben bir şey söktüm sadece. Kolye söktüm. Bizim tarikatımız diyor. O bu böyle doğrudan müdahale etmiyoruz. Tarikatımdaki bir kısmın insan için e, bu kötü bir durum aslında. Ve işimi bitireceğim ve ayrılacağım buradan. Benim buraya gelişim bazı şüpheler uyandırdı. Thalmor'dakinin Ankhonu da övrandırdı. Ama Tarık adımı müdahale etmeyecek olaylara. Sen çözeceksin bunu. Sana ya da Tarık'a neden güveneyim abicim? Başkalarını yıkıyorsunuz kendi problemlerinizi. Aha. Bana da güç verin o zaman. Yani problemimiz nedir peki? Öğrendiğin gibi bu nesne göz Magnus'un gözü çok güçlü Dünya buna hazır değil Burada kalırsa yanlış kullanılacak Tabii e, Tarikatındaki bir kısım insanlar Zaten bazı düzensizliklerin başladığını söylüyor En azından çok yakında başlayacak tamam. Ne yapacağım bilmiyorum abicim Söylesenize Gelecek öyle mi? Hocam, ne yapacağımı söyle ya. Danlayın ki aynı. Tamam. Anladım. Neymiş bu kimmiş? Ben de bir zamanlar bir lise öğrencisiydim, üniversite öğrencisiydim, artık youtuber oldum. Ben de artık başka bir şeyim. Çok yardımcı olduğunuz çok teşekkürler ya. Gerçekten ne kadar büyük bilge bir bücüsün, İnanılmaz, inanılmazsın ya. Hiçbir şey de anlatmadın boş boşuna güç harcadınız yani benimle konuşmak için. Yeterince dediklersen ben de bulacaktım yani. Öyle mi? Verin gücü yapayım abi. Ah, bunları. Çalabiliyormuşuz. Bunlar da bir yerde. Ne var? Ne? Bu ne? Ne? I'm sorry. I'm afraid I don't understand. to Here is. what you want? There's been a misunderstanding. What? What? College boots. Martin sort. I find az önce. Benim yanıma mı geliyorlar acaba? Ben önemli bir şey arıyorum şu an. Arcmages boots mu? Oo. Arcmages boots ne yapıyor lan? Oo. Evet. <gülüyor> çalalım abi tabii ki çalalım. Ya ben aslında bunlar okey de. Başka bir şey arıyorum. Oo. Oo. Nerede ya? Nerede dolu çünkü. Öf. Ya buralarda bir yerde ıı Arc Mage'in büyücünün baş büyücünün şey olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam Kıyafetleri o kıyafetlerden aldık zaten ben sana da. Şu an giyiyorum abi. Şu an çalıntı bir kıyafet giyiyorum zaten ama. Oo. İşlenmiş ateş. Hiç de bir şey yok ya. Yani. o Hadi bakayım of. Oh oh oh evet nasıl zambida ki? Ülkeye arancımesin ya onu evet hehehe <gülüyor> oh <gülüyor> işte bunu yapmak istemiştim. Güzel bir de eldiven alırsak, eldivenler de güzel enchantlarsak ya ben bunları ben, ben de yapabiliyorum artık. Dur bakalım bir de şunları halledelim. Talisman ısınlama tezgahı neleri iş şey yapabiliyoruz şu an? Kısım çıkarma yapabiliyoruz. Ürküten e, yok çok resistance'ı şey yapmayalım. Evet bunu imha et. Borkut olsun okey. Kısım neler yapabiliyoruz? Nesne. Um, ben bunu artık kendi şeyimde yaparım. Böyle küçük küçük şeyleri kendi şeyimde yaparım. Ee, geri kalanları ee, size oh ho ho şöyle yapalım şimdi bitirelim ee, ya da dur şöyle ha şöyle bitirmiş olalım ve afaflarım çok teşekkür ederim şu noktaya kadar takip ettiğiniz için oh oh oh piyangoyu vurduk ve piyangoyu vurduk ee, güzel bundan sonra müthiş bir çok daha güçlü olacağımızı inanıyorum. Bazı güzel şeylere sahip olduk. Evet, dediğim gibi bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumlarınız ve e, like'larınız için de şimdiden teşekkür ederim. Açıklamalar belli başlı, başlıklar, konular bulabilirsiniz. İlginiz çekebilecek şeyler bulabilirsiniz. E, sonraki defaya video videoya, yayına, herhangi bir şeye görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu ve kalmanız almanız dileğiyle. Bay bay.